Ana abi sor bakayım. Damat lazım mıymış? Hem de komutan. Ben sormuştum anneme daha önce. Yani damat lazım mı diye bir soran olur, eden olur diye. Lazım demişti. Evet anneme damat lazımmış. <gülüyor> lan o öyle kırılır mı lan? Çıkırız, çık. Nasıl kırılacak? Geçire. Geri zekalar. Allah Allah. Öldür onu. Öldür Şimdi bu çocuğu nasıl tavladın? <gülüyor> a, bu çocuk evlenince seni beğenmez ha. Ben sana düğün hediyesi... A, ...bu ağzını yaptırayım. <gülüyor> ha? A, böyle köfte, dudak yaptırayım, böyle böyle konuş. Şişmeli. Ne şunu? gibi tuter. Git yit, bak duvara Hayvan, hayvan. He? Sometimes she's here You can take a break Hadi kız çayları getir çayları getir adamları Çaylara çaya kalmayak biz, biz hiç kesittirme biz biz ya Geç, kardeşim, geç sürüyor, ol, saat ol saat saat geç kardeşim, ol Bacanak Bacanak ya, bacana. ya ne yapıyorsun sen Çay içecek diyor bir... O ne evin almış insan yöntür Sen bundan anlamazsın Niye? Bunu erkekler kullanır Kim kullanıyor? Erkekler Gördüğü ya O zaman sen erkek görmemişsin oğlum <gülüyor> <gülüyor> o bir <gülüyor> Gönlüyor, birey, birey, birey. <gülüyor> kuşları hep bunlardan yiyor bak fotoğrafını bile koyma bak masal anlatma ola anlamam ben nigga nigga muhlama istiyorum diyorum sana muhlamacı tuba tamam ola yemiyorsan yeme at kalırsın sen işte böyle şerefsiz adil lepara bir adamsın afrikanın bağrından kopardınca turdun gusüller tam değil mi lan herkeste <gülüyor> İbrahim kuru yer kalmadı değil mi Toplu iğne başa kadar bilet yer kalmayacak. <gülüyor> tamam mı? Hadi Allah yardımcımız olsun hadi. Kardeşim benden sana tavsiye. Delikanlı adam elini masaya vurdu mu ne demeli? <gülüyor> ne demeli abi? Ay canım acıdı. <gülüyor> Sizin müşteri temsilcisine bağlanmanız gerekiyor. Bağlanamıyorum affacım. Bağlanamıyorum. Bağlanamıyorum. Bir bağlanma probleminiz mi var? Yani bende yok aslında ama sanırım kız arkadaşımda biraz var. Hebe... ...bakan. Hah! Çat beni bitirdi. Yani hani bir insana 10 kez verirsin. Almazsın. Soru Bir kez vermezsin. Gel başka kelimelerle anlatalım bu hikayeyi. E adamı saymadın. Hayır siz az önce ne dediniz? Herkese çay dedim. Tamam işte. Kime kime? Sana ona. Bir de ona. E bana? E buna? E şuna? E kime? Mustafa'cım getirirsen ekime getirmezsen. Aşkım. Ambulans al aşkım. Şifre mi? <gülüyor> Şifre mi? Gerek yok hastaneye kadar yürüyorum. Ben. Oğlum biz çok kızsızız lan. Hele ben var ya. Hayatımda hiç kız yok ya. Acayip kızsızım. Doğuştan kızsızım lan. Ben kızamık fili olmadım. <gülüyor> Vallahi küçükken annemle babam bana kızma. <gülüyor> yani... Oğlum siz kimsiniz lan milletten araç topluyorsunuz? Karının kızının önünde aşağılama bizi Meto. Elbet bir gün sen de güçten düşersin. O zaman seni görürüz aslan parçası. Lan. Akıllı lan. Bir kurşun iki lira. Ayağını dert al. Kim vurdu ya gitme sonra. Sinan gel. Gir dünya Devam et. Selim abi burada şarkı mi? Devam et lan. Ha adam sana ne kadar benziyor aşkım ha. Bak bıyıklar olmasa aynı sen. İyi de o adamda bıyık yok ki aşkım. İşte onda yok. Onda yok. Benim çocuğum oradan bakınca biraz mal gibi korunabilir. <gülüyor> Buradan bakınca da öyle. <gülüyor> ha, telefonum çalıyor. Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Ha, kapı. Hemen açmayayım. Bir iki üç defa çalsın öyle açayım. Beni meşgul biri zannetsinler. Aynen. Ha! Alarm çalıyor. Hemen kalkmayayım. Meşgul biri zannetsinler yani Lan lan! Bir şey geç kaldı, ben. Geri Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama makarna da yemeyeceksiniz. Siz şimdi ekmek pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siens bulguru da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz. Mısır da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz. Az abi! Sen oradan iki tabak bok getir biz onu yiyelim. Yoksa açlıktan öleceğiz burada karıya bakma ya. Her bir şey yasak diyor. Olmaz böyle. Getir abi. Aşkım içecek misin bir tane? Yok daha içmiyorum yeter. Şerfe sakalır mısın? Buyurun beyefendi. Eyvallah şuradan alacağım. Teşekkür ederiz. Haydi. Aşkım içmemişsin. Beyefendi iyi akşamlar. Eyvallah sağ olasın kardeşim benim. Haydi aşkım gidelim. Beyefendi iyi akşamlar. Kardeşim bakar mısın? La oğlum bir durma lan başımın peşinden bir dur ya. Beyefendi iyi akşamlar. Yengecim iyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim Allah a. Beyefendi bir daha bekleriz iyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Geç aşkım geç. Geç. Beyefendi bir şey unutmadınız mı? Barşiş gibi bir şey. Aşkım bir havu verir misin? Dur beyefendi iyi akşamlar. Ya kardeşim bir git ya. Barşiş. Bu bir zekalı garson ya. Ben yatıyorum aşkım ya. ya iyi geceler de. Tuttum da bir şerefsiz iyi akşamlar iyi akşam. İyi akşamlar abi. Ne istiyorsun kardeşim sen ya? Abi benim şu bağışı vermedin ki ben gideyim ya. Al şunu. Hadi görüşürüz abi. şunu, hadi